İDEF tabi arada birkaç yıl oldu. Ee, pandemiden dolayı da hiçbir fuara da gidemedik. Aslında ben eee bu yılki İDEF'i çok başarılı buluyorum. Yani ben görünce şaşırdım. Katılımcı yani açısından e, sanki pandemi öncesi şartlarda hatta ondan daha üstün. Sayın Cumhurbaşkanımız da açılış konuşmasında söylediler. Eee yani bir önceki İDEF'ten eee katılımcı eee şirkete katılan e, şirket sayısı açısından da ciddi bir üstünlük sağlamış ee, zannediyorum e, şeylere maske e, ve diğer tedbirlere uyarak e, ziyaretçi sayısında da yani normal bir hedefi geçecek gibi gözüküyor bayağı kalabalık e, gerçekten çok başarılı bizim için de şöyle önemli e, iki yıl önceydi galiba bir önceki İDEF 2019, iki, ha, 2019. E, iki yıl önceki hedefte burada e, bu motorun plastik maketi vardı. <gülüyor> Allah'a şükür iki yıl sonra gerçek motoru buraya koymak nasip oldu. Ee, i̇ki yıl sonra da inşallah helikopterin üstünde e, belki görmek nasip olur diyoruz. İnşallah. Şimdi onun için uğraşıyoruz. Zaten e, şey e, entegrasyon çalışmaları Tay'da devam ediyor. Hatta bir defa koydular, çıkardılar, komple bütün denemeleri yapıldı. Bir dahaki defte de inşallah helikopterin üstünde görürüz diyoruz. E, Tİ açısından e, çok sayıda yabancı firma ilgi gösteriyor. Motorlarımızı da bizzat maketlerini değil kendilerini getirdik. Biraz sonra da bir yabancı ülke delegasyonu duydunuz. Ciddi ilgi gösteriyorlar. Çünkü açık söyleyeyim özellikle İHA sınıfında motorlarımız açık ara dünyada en iyi motorlar. O yüzden gurur duyuyoruz ekibimizle sağ olsunlar. Çok iyi bir iş çıkardık. Yavaş yavaş da işte bu pazarlıklar tabii ki böyle büyük pazarlıklar hemen bir ayda hemen imza altına alınamıyor biliyorsunuz. Özellikle askeri teknolojilerde de uluslararası şeylerde, politik şeylerin de her şeyinde devletler arası eee ortamın da buna müsaade etmesi, izinlerin alınması gerekiyor. Yani inşallah belli ülkelerle görüşüyoruz. Yakın zamanda bu motorları ihraç ettiğimizde inşallah duyurmak istiyoruz. Evet. Burada bir sürpriz gelir mi acaba? Ee, Rokestan'da bizim fiyat pazarlığımız, teklif pazarlığımız devam ediyor diyelim. Birkaç iterasyon oldu. Ee, tabii o teklifimizin kabulüne ve anlaştığımızda seri imalat olarak teslimatik gündeme gelecek inşallah. Dihalarla ilgili burada ön plana çıkarmak istediğiniz farklı sistemler, işte TB3 geliyor, Aksu Dur, sizin motorlarla evet. uçacak, onunla evet. ilgili bir bilgi alalım. Ee, Aksungur aslında hemen yanımızda Tayyip'in standı var ama dışarıda çünkü baya kanat açıklığı falan da baya büyük dışarıya koyulmuş. Üstündeki motorlar bizim motorlarımız şu anda burada geldiğinde göreceğiniz motorlar. Bunun yanında TB3'ün motorlarını da, motorunu da biz gönderdik entegrasyon için Tayyip'e. Hatta Akıncı C'nin motorlarını da Baykara gönderdik. Bunlar da yavaş yavaş inşallah seri imalata. Zaten PD-170 şu anda seri imalatta. Anka için e, e, seri imalat siparişimizi aldık. Bu yılda devam ediyor seri imalatımız. Bu yılda 23 tane daha teslim edeceğiz. E, o siparişler peyderpey geliyor. Biz de üretip teslim ediyoruz. Bunun tabii daha güçlü versiyonları e, dizel e, grubunun yani pistonlu grubun daha güçlü versiyonları üstüne çalışıyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığımızla bir yeni bir proje görüşmelerimiz var. Sona yaklaştık inşallah. Yakında desteklerini alırız diye umuyoruz. Bu PD-170'in 225 beygire e, yani iki, çıkarılması demeyeyim de 225 beygirli yeni versiyonunun üretilmesi. Çünkü güç farkı %10 falan değil yani. 170 beygirden 225 beygire çıkıyorsunuz. Aslında tamamen yeni bir motor olması lazım ama biz e, bazı mühendislik hileleri yaparak, bazı iyileştirmeler yaparak aynı karkastan ufak tefek değişiklerle 225 beygire çıkarabileceğiz gibi gözüküyoruz. Hatta bir deneme motoru yaparak 225 beygiri de gördük. Yer, testlerinde, yer gördük. testlerinde gördük. Yani yer testi dediğimizde 2000 fit testi oluyor. Biz Eskişehir'de test ediyoruz çünkü. Doğru, doğru, <gülüyor> yer doğru. testlerinde gördük. Ee, i̇nşallah e, tabii bunun durabilitisi, ömrü vesairesi, onlar daha çalışılması, test edilmesi lazım. Yani çok uzun sürmeyecek inşallah. Ee, bir, bir yıl sonra falan e, bu motoru inşallah e, göreceksiniz yani. Tabii Savunma Sanayi Başkanlığımızın şeyine bağlı, desteğine bağlı. çok gerçek görüyoruz. Te teşekkür ee, inşallah ederiz. İnşallah bol ihracat başarısı ve yeni ürünleri İnşallah. İnşallah biz yeni motorları geliştik de sizlerle de duyururuz inşallah. Yani pistonlu grubunda başka çalışmalarımız da var. Ee, motor olarak. Ee, bu PD-170 dünyanın tek çift turbolu, twin turbolu e, İHA motoru. Ee, diğer üreticilerin hemen hemen hepsi tek turboyu tercih ediyorlar. Ee, birkaç sebebi var. Evet. Yani en önemli sebeplerinden birisi çift turboyu irtifa ile beraber dengeli kontrol etmek, motorun ihtiyaç duyduğu akışı optimumda basıncı vesaire tutmak çift turboda biraz daha zor. Yani etmesi daha zor. Tek turbo daha basit. Hem de tek turba daha ucuz oluyor, daha hafif oluyor. Ama biz bu çift turbolu da çok iyi bir iş çıkardık. Öyle bir iyi bir iş çıkardık ki eşdeğer tek turbolu motora göre yakıt sarfiyatımız çok daha iyi. Baya baya iyi. Görev irtifasında. İrtifa güç yeteneğini zaten saymıyorum. Orada e, dünya rekoru sahibiz Yani orada da 40 bin feet'e çıkabilen başka bir e, pistonlu bir motor bildiğim kadarıyla yok. E, 225 beygir'e çıkardığımızda bir tık daha yukarıya kendi şeyimizi yukarıya taşımış olacağız inşallah. Yani tek turbolu da çalışıyoruz. Onun da aslında çalıştırdık bazı şeyleri ama şimdi daha burada söylemeyeyim. Şimdi şey artık yani tekerlek bir defa dönmeye başlayınca e, hareket etmek daha yani hız değiştirmek yeni versiyonlar yani şey diyeyim bir karkas motor çıkardıktan sonra motor aileleri türetmek daha hızlı oluyor. E, biz bu ilk yaptığımız ürünlerden aileler türetmeye başladık. Hızlı hızlı yeni motorlar inşallah çıkacak.